9.815'i 65'e bölelim veya 9.815'te kaç tane 65 olduğunu bulacağız diye de düşünebilirsiniz. Videoyu şimdi durdurarak bu işlemi kendi başınıza çözmeyi denemenizi öneririm. Bunu tekrar yazalım. 9.815 bölü 65 Bu şekilde yazıyoruz. Çünkü, uzun bölme işlemini yaparken, rakamları görmek daha kolay oluyor. Alışık değilsiniz diye böyle yazmayabilirim. Ama bir de böyle çözmeyi deneyin, hangi yöntemle daha rahat ediyorsanız, onunla çözersiniz. Birden fazla basamağı olan bir sayıyı bölerken, biraz ustalık kazanmamız gerekiyor. Bu videoda, iki basamaklı sayılarla bölme yapmaya da biraz daha alışacaksınız. 9815'te kaç tane 65 var? 9'da 65 yok. Bir basamak sağa kayabiliriz. 98'de 65 kaç kere var? 98'in üstüne çıkmadan. 65 çarpı 1 eşittir 65. Bu, 98'in içinde kalır. 65 çarpı 2, 130'dur. Bu, 98'in üstüne çıkar. Demek ki sadece 1 kere var. 1 kere 65, 65. Çıkaralım. 8 eksi 5, 3, 9 eksi 6, 3'tür. Şimdi bir sonraki basamağa aşağıya indirebiliriz. Şimdi dikkatli olmamız gereken ve yavaş yavaş ustalaşacağımız yer geldi. 331'de kaç tane 65 var? 331'in üstüne çıkmadan. Bu sayılara bakıp, sayıları yuvarlayıp yaklaşık bir değer bulmaya çalışabilirsiniz. 65, 70'e yakın. 331'de 300'e yakın. 300'de kaç tane 70 olduğunu düşünebilirsiniz. 30'da kaç tane 7 var? 4 tane var. Dört kere yetmiş, 280'dir. Biraz da kalan olacak. Ancak kalan yetmişten az olacak. Yirmi kalacak. Yani eğer bu yaklaşık yetmişse, bu da yaklaşık 300se, belki burada da aynı şey olabilir. Bunu deneyelim. Dört kere var mı deneyelim? Dört kere beş, yirmi. Elde var iki. 4 kere 6, 24. 2'yi ekleyelim, 26. Ne kadar kaldığını bulalım. Çıkarırsak, 1 eksi 0, 1. Burada 3 var. Buradaysa 6 var. Yan basamaktan borç almalıyız. Yüzler basamağından bir tane yüzlük alalım. Burada 2 kaldı. Bu yüzlüğü, yani 10 tane 10'u onlar basamağına verelim. Şimdi burada 13 oldu. 13 eksi 6, 7. Ve 2 eksi 2, 0. Bu işe yaradı mı? 4 kere dediğimizde 71 kaldı. 71, 65'ten daha büyük. Kalanın bölmeye çalıştığımız sayıdan daha fazla olmasını istemeyiz. Bir kere daha fazla varmış. Yani aslında bu 4, çok azmış, eğer 65'i 60'a yuvarla saydık ve 331'i de 300'e yuvarla saydık, 300'de 60, 5 kere var diyebilirdik. Bu işin ustalık yanı burada devreye giriyor. Az önce yaptığımız akla çok yatkındı ama doğru sonucu bulamadık. Şimdi yaptıklarımızın son kısmını geri alalım, zaten böyle deneyerek ve yanılarak ustalaşacağız. Hata yapmaktan korkmayın. 4 az oldu. Kalan çok fazla oldu. 5'i deneyelim. 5 kere 5, 25. 2'yi yazalım. 5 kere 6, 30. 2'yi ekleyelim, 32. Hmm, bu sefer tamamdır. 331'in üstüne çıkmadan, 331'e oldukça yakın bir değer elde ettik. Şimdi çıkarabiliriz. Burada, Tekrar borç alabiliriz. Onlar basamağından bir tane onluk aldık. Burada iki tane onluk kaldı. Bir tane onu birler basamağına verdik. Burada on bir oldu. On bir eksi beş, altı. İki eksi iki, sıfır. Üç eksi üç, sıfır. Sadece altı kaldı. 6, 65'ten çok daha küçüktür. Şimdilik tamamız. Eğer buraya 5 yerine 6 yazsaydık, çok büyük olacaktı. Şimdi bir sonraki basamağı aşağıya indirelim. 5'i aşağıya indirdik. 65'te 65 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 65, 65'tir. Ha, bu önceki adımdan kalmış. Bunu silelim. Çıkartalım. 65 eksi 65 sıfır. Kalan yok. Bölme işlemini tamamladık. 9815'te 65'in tam olarak 151 kere olduğunu bulduk.